Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Üzerine uzun zamandır çalışmakta olduğumuz YouTube kanalımızda, çeşitli içeriklerimizle artık sizlerleyiz. <Gülüyor> Suffa İlahi Grubu YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. <Gülüyor>